Gençler selamlar, ben SML Hoca, SML Hoca Matematik kanalındasınız arkadaşlarım. Metin yayınları, modern problemler çalışma kitabının çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hangi sayfalarda kaldık? 19 ve 20'yi çözeceğiz arkadaşlarım. Kesir problemleri, ön hazırlık e, testi, doğrusu soruları öğreniyorum kısmının denklem kurmasındayız arkadaşlarım. Tamam, e, şıklarımız, daha doğrusu sorularımız şıksız, e, açık uçlu sorular arkadaşlarım. Dolayısıyla dikkatli bir şekilde çözülmesi gerekiyor. Her sorudan sonra tabii ki doğru cevaba bakabilirsin. Bunda bir sıkıntı yok. Tamam. Dilersen, hazırsan, videoyu beğendiysen ve kanala abone olduysan çözümlere başlayalım. Hadi bakalım. Şimdi şimdi arkadaşlarım bakın. İlk sorumuzda bize demiş ki 60'ın 1 bölü 3'ünün 1 bölü 4'ü kaçtır? Bunlar ön hazırlık soruları olduğu için arkadaşlarım biraz basitler ama... Bunlar olmadan daha zorları olmuyor Tamam burada en ufak bir hata Bizi daha zor sorularda ne kadar matematik biliyoruz desek de işlem hatalarına e, sürüklüyor Dolayısıyla dikkatli bir şekilde dinliyorsunuz 60'ın 1 bölücü demiş dolayısıyla 60 çarpı 1 bölü 3 diyorsunuz bakın Ve yine bu sayının artık burada bir sayı oluştu bakın Şu işaretlediğim bana bir sayı veriyor hatta kafanı hesaplarsanız bu 20'dir hiç 20'yi hesaplamayın devam ettirin işlemi 60'ın 1 bölü 3'ünün yani bu sayının da 1 bölü 4'ü istendiğine göre Gene çarpı 1 bölü 4 yazıyorsunuz Ve eşittir kaçtır diye sormuş bize Artık işlemi yapacağız Bakın arkadaşlar 3 kere 4 12 12'ye böldüm burayı da 12'ye bölerseniz Doğru cevap 5 gelecektir cevabımız buymuş Devam ediyorum ikinci sorumla 2 bölü 3'ü ile 1 bölü 4'ünün toplamı 22 olan sayı Şimdi bir tane sayımız varmış x olsun bu sayı bu sayının 2 bölü 3'ü ile yine aynı sayının 1 bölü 4'ünün toplamı 22 olan sayı soruluyor. Bakın nasıl güzel denklem kuruluyor. Tamam siz de aynısını yapabilirsiniz. Öncelikle paydalarımızı eşitleyelim. Ben burayı 4 le burayı da 3 le genişletecek olursam. Bakın üst taraf 8 yapar. 8 ile de x'i çarpacaksınız. 8 x bölü 12 artı 3 kere 1 3. 3 de x'i çarptınız. 3 x bölü 12 Burası ne yapıyormuş 22 şimdi bunları toplarsanız 8x 3x daha 11 çarpı x yapar bölü alt kısımda da 12'miz mevcut. Şimdi arkadaşlarım bakın sağ tarafı 11'e böldüm sol tarafı 11'e böldüm burada ne kaldı 2 buradaki 12 bölüm durumunda ben bunu çarpım olarak 2'nin yanına atarsam burada sadece x kalır böylelikle x eşittir bakın 2 kere 12'den doğru cevap ne olur 24 olur diyebiliriz. Devam ediyorum 3. soruma. 3 bölü 5'i boş olan bir su deposunun içinde 40 litre su vardır. Buna göre deponun tamamı kaç litre su alır? Bakın boş olan kısmı nedir? 3 bölü 5'miş değil mi? Bak boş. O zaman dolusu nedir? Dolusu da şunu 5'e tamamlayanı alıyorsunuz. 2 bölü 5'tir. Bakın bu dolu kısmı. Şimdi 2 bölü 5'i doluysa ve bu 40'a eşitse 40 litre su varmış. Şimdi kesirlerle uğraşmayı Hocam ben çok sevmiyorum Bana farklı bir yolla anlatabilir misiniz dersen Ben sana anlatayım Bak şöyle diyelim o zaman tamam mı Şunu silin 2 bölü 3 bölü 5'i boş diyor ya Şu tamamını ifade et Yani depo arkadaşlarım Depo 5K diyelim Tamam Boşu ne kadarmış Boşu O zaman 3K'ymış Dolusu ne kadardır arkadaşlar Dolu olan kısmı Dolu olan kısmı da 2K'dır Geriye kalan Ve bu 2 k 40 litre suya eşitmiş 40 litre o zaman k nedir arkadaşlar k da 20 litredir doğru mu bize demiş ki deponun tamamı yani şunu sormuş e ben k 20 bulduğuma göre 5 çarpı 20'den doğru cevap ne olacakmış 100 litre olacakmış diyebiliriz devam ediyorum 4 le. şekilde a peyniri b peyniri A peyniri 6, B peyniri 5 eş parçaya bölünmüş ve bir müşteri peynirlerin koyu renkli kısımlarını satın almış bakın şurayı satın almış ve burayı satın almış A peynirinin toplam ağırlığı 240 gramdır B peynirinin toplam ağırlığı da 120 gram olduğuna göre müşteri toplam kaç gram peynir satın almıştır diye soruluyor öncelikle A peyniri 1, 2, 3, 4, 5, 6 parçadan oluşmuş ve 4'ünü satın almış o zaman 240 gramın 4 bölü 6'sını satın almıştır diyeceğim artı diğer yandaki peyniri 120 gramında bakın 1 2 3 4 5 parçaya bölünmüş fakat bu adam 3'ünü satın almış cevabımız bununla bunun toplamı olacak öncelikle 240 ile 6'yı sadeleştirirseniz yani 246'ya bölecek olursanız burası 40 gelir 4 kere 40'tan bu kısım. 160'tır artı 120'yi 5'e bölerseniz de arkadaşlarım 24 gelir 3 kere 24 de bize 72'yi verecektir bu ikisini toplarsanız da doğru cevabın 232 olması gerektiğini gönül rahatlığıyla söyleyebilirsiniz ve devam ediyorum 5. sorumla sağ üst taraftayım değeri 2 bölü 5 olan kesrin payından şimdi değeri 2 bölü 5 diyor ya hemen yapmanız gereken şey şu bu kesir 2 bölü 5 olmayabilir bu kesir 2K bölü 5K'dır. Yani arkadaşlarım burada K'nın alabileceği değere göre bu kesir değiştirebilir. ismini değiştirebilir. Şimdi diyor ki bize payından 4 çıkar. Şunu biraz uzatıyoruz. Payından arkadaşlarım 4 çıkardım. Paydasına da 2 ekledim. Böylelikle kesrin değeri ne olmuş? 2 bölü 9. Hocam kesrin değeri diyor 2K bölü 9K yazsak evet olur ama zaten K'lar gidiyor. Şimdi içler dışlar yapmanın tam zamanı. İçler dışlardan arkadaşlarım 18k eksi 36 eşittir 10k artı 4 diyeceğiz buradaki 10k'yı aldınız şunun yanına fırlattınız ne geldi 8k eksi 36'yı da bu tarafa artı 36 diye fırlatırsanız 36 4 daha 40 yapar ve buradan k kaçtır arkadaşlarım 5'tir ilk kesrin paydası nedir diye soruyor ilk kesrin paydası 2k bölü 5k'dan Paydamız 5 kaydı arkadaşlarım, arkadaşlarım gördüğünüz üzere Dolayısıyla K'da 5 ise eğer yerine yazarsınız 5 beş çarpı 5'ten cevap 25 gelecektir dersiniz Devam ediyorum 6. sorumla Bir makinemiz var bir işin birinci gün 1 bölü 5'ini ikinci gün 1 bölü 3'ünü e, bitirmiş Geriye kalan işi 14 saatte bitiren bu makine birinci gün kaç saat çalışmıştır diye soruluyor Dikkatli bir şekilde dinliyorsun bendesin Paydalar bizim için önemli 5 ve 3'ün hemen ortak katını alıyorsun 5 ve 3'ün ortak katı 15 En küçük ortak katını alırsan daha da hoş olur İşin kolaylaşır 5 ve 3'ün en küçük ortak katı 15'tir O zaman ben bu yapılacak işin tamamına Ben 15K diyeceğim Şimdi 15K işin tamamıyken 1 bölü 5'ini hesaplayacağım Yani ben 15K'nın 1 bölü 5'ini nasıl hesaplarım Çarparsam 3K gelir Şimdi bu birinci gün yaptığı iş Birinci Gün Yaptığı iş. Daha sonra bir de 15 k'nın bir diğer ikinci gün 1 bölü 3'ünü yapmış. 1 bölü 3'ünü hesaplarsanız da bu da kaç gelir arkadaşlar? 15'i 3'e bölerseniz 5 k gelir. Bu 5 k'da ikinci gün yaptığı iştir. Şimdi bu adam ne kadar iş yaptı? Önce onu bulalım. 3 k. Birinci gün 5 k. İkinci gün yaptı. Toplam 8 klık bir iş yaptı. Yani 15 klık bir işin 8 ksını ilk iki gün Bitirdiğine göre geriye kalan iş. Bakın bu da kalan iş. Kalan işte neymiş 7K'ymış arkadaşlar tamam mı? Ve 7K'nın tamamını 14 saatte bitirmiş Yani aralarında nasıl bir oran var? Bakın 2 katı doğru mu? 7'nin 2 katı 14 saatte bitirmiş Şimdi bu makine birinci gün kaç saat çalışmıştır? Birinci gün yaptığı işe bakalım biz Birinci gün yaptığımız iş 3K'ydı 7K'ya 14 saate ise 3K'ya tabii ki 2 katı kadar 6 saattir arkadaşlarım demek ki bu makine 1. gün 6 saat çalışmıştır diyebiliriz hem de gönül rahatlığıyla. Geçtim 7'ye. Mahmut maaşının 1 bölü 6'sını ev kirasına 1 bölü 10'unu faturalarına yatırmış. Bakın hemen aynı taktik 6'yı ve 10'u gördünüz hemen ortak katını en küçük ortak katını alıyorsunuz. Demek ki burada tüm iş ne aslında maaş arkadaşlarım ve bu maaşı 6 ile 10'un ortak katı olan 30k diyelim. Tamam şimdi 30K'nın sevgili arkadaşlarım 1 bölü 6'sını ev kirasına vermiş Yani 1 bölü 6 ile çarpıyorsunuz buraya 5K diyorsunuz Burası arkadaşlarım nereye gitmiş bu kiraya gitmiş tamam Daha sonrasında yine aynı 30K'nın 1 bölü 10'una bakacağız 1 bölü 10'u da 10'a bölerseniz 3K'dır ve 3K'da nereye gitmiş arkadaşlar faturalara gitmiş Onu da yazalım bu da faturaya harcanmış ve demiş ki bize Geriye kalan parasının şimdi geriye ne kadar parası kaldı onu da hesaplayalım. 5K 3 k daha 8K'dır. Bu adamın maaşı 30K'ydı. 30K'dan tuttunuz 8K'yı çıkardınız ve bu adamın 22K parası kaldı bu geriye kalan parası. Tamam. Diyor ki geriye kalan parasının yarısını bunun yarısı nedir arkadaşlarım 11K'dır. Bu da nereye gitmiş mutfağa gitmiş mutfak masraflarına. Tamam ve kalan ne 11k Son durumda elinde 3300 lira parası kalmış Bakın 11k parası kalmıştı ve bu da 3300 TL'ymiş. Tamam yani kaç katı Gençler kaç katı oluyor k eşittir 300 oluyor değil mi Bölerseniz her iki tarafı 11'e k eşittir 300'ü bulursunuz Mahmut'un maaşı sorulmuş e Şimdi k eşittir 300 ise Mahmut'un maaşı 9k 30k idi 30 çarpı 300'den doğru cevap 9000 TL olur. Mahmut arkadaşımız bu kadar maaş alıyormuş diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Devam ediyorum bir diğer sayfamdaki 8. soruyla. Hakan parasının önce 1 bölü 3'ünü daha sonra da kalan parasının yine 1 bölü 4'ünü en sonunda da yine kalan parasının 1 bölü 2'sini harcıyor. Hakan'ın son durumda cebinde 120 lirası kaldığına göre Hakan'ın başlangıçta cebinde toplam kaç lirası vardı? Şimdi ben size burada bir taktik göstereceğim. Bu taktikle sorularınızı çözebilirsiniz. Hakan'ın parasına x diyelim. 1 bölü 3'ünü harcadığına göre geriye kalanı ne kadardır? Tabii ki 2 bölü 3'üdür. Çarpı diyorsunuz. Kalan parasının diye devam ediyorsa cümleye ve 1 bölü 4'ünü diyorsa 1 bölü 4'ünü harcadıysa geriye kalan 3 bölü 4'üdür. Çarpı. En sonda da kalan parasının yarısını harcadıysa yarısı duruyordur çarpı 1 bölü 2 diyorsunuz ve son durumda ne kadar parası varmış Hakan'ın 120 Türk Lirası Şimdi 3'ler gitti 2'ler gitti x bölü 4 bakın yazdım x bölü 4 eşittir kaçmış 120 TL'ymiş o zaman x'in kendisi nedir 4'ü karşıya çarpım olarak atarsanız 480 TL'ymiş arkadaşlarım. Cebinde toplam kaç lirası vardı başlangıçta? Tabii ki 480 lirası vardı diyeceğiz sevgili gençler. Geçtim 9'a. 1 bölü 3'ü kadın, 1 bölü 4'ü erkek ve geriye kalanı çocuk olan bir toplulukta. Şimdi 1 bölü 3 ve 1 bölü 4'ten bahsettiğine göre 3 ve 4'ün hemen ortak katını alıyorsunuz arkadaşlarım. 3 ve 4'ün ortak katı 12K. Şimdi topluluğun tamamına topluluk 12 k diyorsunuz 12k'nın 1 bölü 3'ü hemen 3'e bölüyorsunuz arkadaşlarım 4k geliyor bu kadarı kadınmış yazdım bunu daha sonrasında yine 12k'nın 1 bölü 4'ü erkekmiş hemen 12'yi 4'e böldünüz 3 geldi 3k'da neymiş arkadaşlar erkek erkeklerle kadınların toplamı kaç kişi yapıyor 4k 3k'da 7k kişi yapıyor e, grubun toplamı topluluğun tamamı 12k kişiydi 12 k'dan hemen 7 k'yı çıkardınız eşittir 5 k geldi işte bunlar da çocuklar arkadaşlar. Şimdi diyor ki toplulukta yetişkinlerin sayısı çocukların sayısından 6 fazlaymış. Ee, Yanlışımız yok tamam güzel. Şimdi grupta yetişkinlerin sayısı 4 k 3 k daha kaç yapar 7 k 7 k'dan 5 k'yı çıkardım çünkü yetişkinlerin sayısı. Çocukların sayısından ne kadar fazla? 2K. E burada ne kadar demiş? 6 fazla demiş. Demek ki 2K 6'ya eşit. O halde K kaçtır? 3'tür. Bu toplulukta kadın ve çocukların sayıları toplamı. Kadın ve çocuklar demiş. Dikkat edin. Kadın 4K'ydı. Çocuklar 5K'ydı. Toplam 9K kişi var. 9 da arkadaşlarım 9 çarpı k'yi 3 bulduğumuza göre doğru cevap ne gelecektir? 27 gelecektir diyebiliriz 9. sorumuzun cevabına. Ve 10. soru için sağ üst taraftayız. Bir karpuzcu elindeki karpuzların 3 bölü 8'ini satıyor. Daha sonra 45 tane daha karpuz sattığında karpuzların 3 bölü 5'ini satmış oluyor. Hemen yapmamız gereken şey şu. 8 ve 5'in hemen ortak katını alıyoruz. Ortak katları 40'tır. O halde karpuz sayısının tamamına arkadaşların 40k diyebiliriz biz. Ve 40K'nın önce nesini hesaplıyoruz 3 bölü 8'ini çarp 3 bölü 8 dedim 40'ı 8'e böldüm 5 5 ile 3'ü çarptım 15 Şimdi 15K'sı satılmış İlk satılan Daha sonrasında yine 40K'nın arkadaşlarım 3 bölü 5'ini de satmış 3 bölü 5'ini sattığında ise 40'ı 5'e böldüm 8 geldi 8 kere de 24K daha satmış Ne kadarını satmıştı arkadaşlar 15K 24K daha 39K'sı satılmış Şimdi toplamda 39k satılmış Bunu almasak da olur Şöyle diyelim Bakın 3 bölü 8'ini satmış Şu kadar satmış oluyor değil mi Bu kadar satmış oluyor Daha sonrasında 45 tane daha karpuz sattığında Karpuzların 3 bölü 5'ini satmış oluyor Şimdi o zaman şöyle diyeceğiz Ben 24k'dan, 24K'dan Daha önce sattığı 15k'yı çıkardım Şimdi şu kadar satmışken 45 tane daha satınca 24k'ya eşit oluyormuş. O zaman ben bundan bunu çıkarırsam 9k yapar. 9k'da 45 olduğunu söyleyebiliriz. Demek ki k'ımız kaçmış? 5. Başlangıçta karpuzcunun kaç tane karpuzu vardır diyor. E 40k'ydı. K'da 5 buldum. 40x5'ten doğru cevabına gelecektir. 200 tane karpuzu vardır. Bu amcamızın diyeceğiz gençler karpuzcu amca. Geçtim 11'e. 4 raflı bir kitaplıktaki kitaplar kırmızı, siyah ya da yeşil renkli. Kırmızı kitapların 1 bölü 5'i birinci rafta, siyah kitapların 1 bölü 4'ü ikinci, yeşil kitapların 1 bölü 3'ü üçüncü rafta, tüm kitapların ise 1 bölü 6'sı dördüncü rafta. Kırmızı kitapların sayısı yeşil kitapların sayısından da ayrıyeten 10 fazla olduğuna göre raflarda bulunan toplam kitap sayısı en az x olduğuna göre. x'in rakamları toplamı sorulmuş arkadaşlarım bize. Şimdi kırmızı kitapların 1 5'i denmiş biliyorsunuz kitaplarıyla çeyrek kitap, yarım kitap falan olmuyor. Demek ki 5'e bölünebilen bir tam sayı. Dolayısıyla ben kırmızı kitaplara 5A tane diyeceğim. Siyah kitaplar ise 1 bölü 4'ü alındığına göre 4B tane. Yeşil kitaplar 1 bölü 3'ü alındığına göre de 3C tane diyeceğim. Toplam kitap sayısında 1 bölü 6'sı alınabildiğine göre tüm kitaplara da 6K diyeceğim sevgili arkadaşlarım. Gördüğünüz üzere kırmızı kitaplar artı siyah kitaplar artı yeşil kitaplar ise 6'nın bir katı olan tam sayı olacak Tamam Şimdi ekstradan bize güzel bir şey daha belirtmiş Bunu söylemese mesela soruyu çözemeyiz Kırmızı kitapların sayısı Yeşil kitapların sayısından 10 fazla Şimdi Kırmızı kitapların sayısı 5A'ydı Yeşil kitapların sayısı 3C'ydi Diyorum ki 5A'dan 3C'yi çıkardığım takdirde Ben 10 bulmak zorundayım Bu güzel bir bilgi Örnek veriyorum burada A'yı 2 seçerek C'yi 0 seçerek bu denklemi sağlayabiliriz fakat c0 olursa bu sefer yeşil kitap olmaz elimizde dolayısıyla ters yapıyorum bakın burayı 5 ile burayı, burayı 3 ile burayı 5 ile burayı 3 artırıyorum 5 burayı 5 artırıyorum 5 yani a 5 ve c5ken bu sağlar ve bize de zaten raflarda bulunan toplam kitap sayısı en az x olduğuna göre demiş ya e şu olmadığına göre en az hangisi olur bu olur şimdi a'yı 5 seçtiğime göre artık 5 kere 5'ten kırmızı kitaplardan 25 tane 3 kere 5'ten de yeşil kitaplardan 3c biliyorsunuz e, yeşil kitaplardı demek ki 15 tane de yeşil kitabımız varmış şimdi 25 ile 15'in yani 5a ile 3c'nin toplamının ben 25 artı 15'ten 40 olduğunu biliyorum 5a artı 3c 40'tı Artı bir de 4B yazıyorum. Ve bunun da 6'nın katı olması gerekiyor. En az diye sorduğuna göre. B'yi 1 seçersem burası 44 gelir ki. 6'nın katı değil. B'yi 2 seçersem burası 48 gelir. Ve bu da 6'nın katı. Dolayısıyla tüm kitapların sayısı. 6K yani 48'miş. Yani en az X 48'miş arkadaşlar. İşte bunun rakamları toplamı sorulmuş. 4 artı 8'den cevabımız ne olacak? 12 olacak diyebiliriz. Burada Soruyu düşünürken benim aklım aslında biraz da kurcalayan bir şey vardı size ondan da bahsedeyim belki sizin de aklınızı bu kurcalamış olabilir. Şimdi kırmızı kitapların 1 5'i birinci rafta demiş ya geriye kalan 4 5'i farklı raflarda demek ki bu 4'te de olabilir 3'te de 2'de de. Sadece arkadaşlarım burada ikinci rafta olan kitapların örnek veriyorum siyah olanları siyahların 1 bölü 4'üymüş. Üçüncü rafta yeşil olanlar mesela yeşil olanların 1 bölü 3'ü kadarmış. Diğerlerinden bahsetmiyor bile. Tamam. Ve diğerlerinin ne olduğu sorunun çözümünde kullanılmayacak. Kullanılmıyor bile. Dolayısıyla ben tüm kitapların sayısının en az 48 olduğunu buldum. Bakın 10 fazla. Tüm kitaplar 6'nın katı demiştik. 48 6'nın katı. Her şey kitabına uygun. Dolayısıyla en az 48 olur. 4 ile de toplamı 12 yapar dedik. Doğru cevabımız da bu oldu sevgili arkadaşlarım. Evet videomuzun ve testimizin sonuna geldik. Bir diğer kısımda sevgili arkadaşlarım boş dolu problemlerinde öğreniyorum kısmını çözeceğiz. O videoda görüşürüz. Kendinize dikkat edin. hoşça kalın, Sağlıklı kalın. Ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.